Merhabalar, iyi günler. Ee, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak dördüncü e, oban genel kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Ee, buradan bize e, hemşehrilerimizin duyurulması adına e, bu fırsatı veren mozaikhaber.com e, değerli imkan sahibine çok teşekkür ederim. E, Kongremizi gerçekleştirdik. Ticaret Sivri Bukaristan Göçmenleri Derneği olarak önümüzdeki süreçte e, faaliyetlerimizi hızlı, güvendir bir şekilde şeylerimize naik olmak adına faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimiz. E, bizleri bu göreve layık gören e, çok değerli üyelerime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte Balkan Evi projemizi gerçekleştirmek adına hem yerel yöneticilerimizden hem e, İBB'den desteklerimiz devam edecek. En büyük projemiz olan Balkan Evi'nde gerçekleştirmek ve hayata katmak adına önemli bir proje. Hem hemşerilerimizin bu genel kurula gösterdikleri ilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan Bulgaristan genel seçimlerinde alakalı olarak da hemşerilerimizin katılımını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.